Güzel araba ha, koç aldı. be. Hamca onu yemiyorsan hatta araba kirlenmesin be. Düştü. Gel, gel, gel, gel, gel. Öyleyle gel, öyleyle gel. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel. İndir! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam.